Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Deniz Ömer Tarık Haber tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günlerine çıkan gelişmeleri Sizler için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor değerli dostlar. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İnsan Ömer Tarık Haber, Twitter At Game Paradaşs TV 1, Reddit Grand Type 77, 8 Youtube Tarık Haber TV, BK, Ömer Tarık Yılmaz Yaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar. Bir kolay Yayındayız efendim, bir kolay bir kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Oğlanın yayına girmiş Bir kolayda yayındayız, dostlar. Bir kolay kanalımız, tarih haber bilen bizi ulaşabilirsiniz. Uçanlı yayında yayındayız. Uçanlı yayın kanalımız, tarih haberleriz. Ben yani online'da yayınlayız değerli dostlar. No like kanalınızı harika bir videomizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. İlk haber bize geçiyoruz değerli dostlar. 2023 yılında işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan artık nüfusumuz 85 milyon olmayacak dedi. Erdoğan tek tek diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti. Artık nüfusumuz 85 milyon olmayacak diye duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne düzenlenen ilk oyum AK Parti ilk oy Erdoğan programında gençlerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesi, tok ve üretim Kredisi, öğrenim kredisi, ve burslarla ilişkin konulara değinen Erdoğan son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda 2023 yılında nüfusunun 85 milyon olmayacağını ve 86 milyona çıkacağını duyurdu. İşte haberin detayları. Haber. Haber. Güncel. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti. Artık nüfusumuz 85 milyon olmayacak diyerek duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ü işaret etti. Artık nüfusumuz 85 milyon olmayacak diyerek duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen ilk oyun AK Parti'ye ilk Oyum Erdoğan'a programında gençlerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli savunma sanayi hamlesi, toplu ve öğrenim ile burslara ilişkin konulara değinen Erdoğan, son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda, 2023 yılında nüfusun 85 milyon olmayacağını ve 86 milyona çıkacağını duyurdu. İşte haberin detayları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız dedi. Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen ilk Oyun AK Parti'ye ilk Oyun Erdoğan'a programında gençlerle bir araya geldi. Türkiye için hayal kuran, hayallerinin peşinden giden gençlere selam ve sevgilerini göndererek sözlerine başlayan Erdoğan, 1,5 yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan, Erzurumlu gençlerle kucaklaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti, açılışını yaptıkları eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi. Aşkları, sevdaları, ahde vefaları için gençlere teşekkür eden Erdoğan, siz var ya siz, dosta güven, düşmana korku salan bu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. Tüm gözler yarınki açıklamada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine resmi rakamlara göre 100 bin kişinin katıldığını ifade edince gençler, Erzurum seninle gurur duyuyor sloganı attı. Erdoğan da bunun üzerine şunları söyledi. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler, Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim mezelden eve giden kardeşliğimizi kayım eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp duygulanmamak mümkün mü? Bir de diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Sizlerin şu dinamizmine şahit olup da gururlanmamak mümkün mü? Rabbimin bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları verdiği için bir kez daha hamd ediyorum. Gençlerimizle vakit geçirmenin, sizlerle hasbihal etmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İlk günden beri sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum. Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturacak kuşaklar siz dersiniz. Türkiye'nin ufku geniş zihni açık, kırıl kırıl gençleriyle daima iftihar ettiğini vurgulayan Erdoğan, ülkeyi karış karış dolaşırken özellikle gençlerle bir araya gelmeye önem verdiğinin altını çizdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Birileri gençlere sürekli karamsarlık, umutsuzluk aşılarken biz hiç ayrım yapmaksızın tüm gençlere burada olduğu gibi umut olduk. Gençlerimizin duyguları üzerinden siyasi saltanatlarını devam ettirmeye çalışanlara inat, biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet, toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken, biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10.000 bin kilometre uzağa giderken, biz ca kebabını yedik ve biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk. Erdoğan, Sadece bu yıl içerisinde gençlerle 30'un üzerinde buluşmak, toplantı, festival gibi etkinliklerle bir araya geldiklerini belirterek şöyle konuştu. Bu programların istisnasız hepsinde gördüğümüz manzara şudur. Türkiye'nin alfabedeki bir iki harfe hapsedilemeyecek kadar özgün bir gençliği var. Türkiye'nin diğer ülkelerdeki yaşıtlarına taş çıkartacak kadar azimli, çalışkan, üretken, muazzam bir gençliği var. Türkiye'nin Ülkemizde birlikte dünyayı da yakından takip eden ufku geniş bir gençliği var. Türkiye'nin, batıyı kuru kuruya taklit yerine tarihinden, kültüründen, medeniyet değerlerinden beslenen özgüven sahibi bir gençliği var. Tüm bunların ötesinde Türkiye'nin, merhum üstadın ifadesiyle, kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren gençlik burada. Böyle bu gençliği her yerde bulamazsınız, bu gençlik farklı. Sizlere baktım. tüm göreve ve çok daha fazlasını sahip bir gençliği görüyorum. Karşımda, Türkiye ile birlikte gönül coğrafyamızdaki 100 milyonların da umudu olan Teknofest gençliğini görüyorum. Rabbim, bu gençliği korusun, kolasın, ayağına taş değdirmesin diyorum. Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık ve müretve yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturacak, Ardından 2071 yeni nesillerin avuçlarına emanet edecek olan kuşaklar siz dersiniz. Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık. Salonda sadece yarınların siyasetçileri, bürokratları, bilim insanları, iş adamları olmadığını belirten Erdoğan, burada adım adım Türkiye'yi yüzyılını inşa edecek mimarların da olduğunu bildirdi. Erdoğan, gençlere seslenerek, şunu aklınızdan çıkartmayın, Bizim 20 sene boyunca yürüttüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Yıllardır şeref payesi olarak gururla taşıdığımız millete hizmet bayrağını sizler devralacak, İnşallah sizler yükselteceksiniz. Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık diye konuştu. Erdoğan çiftinden hastane ziyareti. Önce millet ve ülke için hayal kurduklarını, sonra bu hayalleri hedefler haline getirdiklerini ve ardından da hedefleri tek tek gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, Asla, böyle gelmiş böyle gider diyenlerden, sorunların büyüklüğü karşısında yılgınlığa kapılanlardan olmadıklarını kaydetti. Erdoğan, iman varsa imran da ardı inancıyla, Türkiye'nin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmeye çalıştıklarını, eğitim, sağlık, teknoloji, ulaşım, istihdam, yüksek öğrenimde kendilerinden önce yapılanları 5'e, 10'a, 15'e katlayan işlere imza attıklarını üniversite sayısını 76'dan 208'e yükselterek tüm şehirlere açtıklarını, yüksek öğretimi bir ayrıcalık olmaktan çıkardıklarını söyledi. Daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Şehre ikinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, gençlik merkezi sayısını 9'dan 432'ye, toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4290 seviyesine getirdiklerini bildirdi. Erdoğan, yüksek öğrenim yurt yatak kapasitesini ise 182.000'den 850.000'e ulaştırdıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bay Kemal ne diyor? Bir senede bütün yurt sorunlarını çözermiş. Senin şu anda 10-11 tane büyük şehrin var, oralarda kaç tane acaba yurt yaptınız? Şu anda sadece Erzurum'da 19.014 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Ayrıca lisans... Yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerimizin burs ve kredi imkanlarını genişlettik. Buradan sesleniyorum Bay Kemal. Altınlüm masa göreve geldiğimizde burs neydi? 45 lira çıktı Şimdi 45 liradan aldık. Yılbaşından itibaren lisans öğrencileri için 1250 lira. Yüksek lisans öğrencileri için 2500 lira. Doktora öğrencileri için 3750 liraya çıkarttık. Gençler asgari ücret ne oldu? 8.506 oldu. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle toplam 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi külfetten kurtardık. Çok daha önemlisi, hatırlayın biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları var mıydı? Sildik mi? Bir kalemde sildik, bitirdik o işi ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimize yaptığımız beslenme yardımını 1.800 liraya yükselttik. Erdoğan, 2022-2023 döneminde yurt ücretlerini zam yapmayarak öğrencilerin geçen yılki fiyatlarla barınmalarını sağladıklarını, yurtlarda ücretsiz internetten seyahat imkanlarına, hibe desteklerinden staj programlarına kadar tarihi nitelikte pek çok adım attıklarını belirterek, hamdolsun gençlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmadıklarını gördük. Bundan sonra da sizin için çalışmaya, size hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama. Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz. Birkaç ay sonra toplum 30 siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız. Gelecek hafta yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2023 karşılanacağını dile getiren Erdoğan, 2023 sıradan bir yıl olmanın ötesinde tarihimizde pek çok, Gelecek hafta yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2023 gün karşılanacağını dile getiren Erdoğan, 2023 sıradan bir yıl olmanın ötesinde tarihimizde pek çok dönüm noktasını içinde barındıran bir sembol diye konuştu. Nüfusumuz 85 milyon olmayacak. Erdoğan, gelecek sene Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünün sevincinin, 85 milyon olarak hep birlikte yaşanacağını ifade ederek, artık nüfusumuz da 85 milyon olmayacak, Erdoğan, gelecek sene Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünün sevincinin 85 milyon olarak hep birlikte yaşanacağını ifade ederek artık nüfusumuzda 85 milyon olmayacak, 86 oraya çıkacağız dedi. Cumhuriyet'in yeni yılını taşıdığı önleme uygun şekilde idrak etmek için canlı başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti. Bu amaçla 2023'ü, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla, kimsenin itibar etmediği uyduruk iddialarla değil, özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili toplu sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan toplu üretimi şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay sonra toplum 30yahın yollarımızda görmeye başlayacağız Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz yine gelecek yıl Muharip insansız savaş uçağımızızılanmanın seri üretimi başlıyor milli Muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz Tasarım, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen imece uydumuzu ve TÜRKSAT-6A'yı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10A çıkarmış olacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküklük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız. Erdoğan, daha pek çok müjdeyi 2023'te milletle paylaşacaklarını aktararak, Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz diye konuştu.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 Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceklerini söyledi. Bunu, son 20 yıldır olduğu gibi yine gençlerle beraber yapacaklarını vurgulayan Erdoğan'ın, sandıkları patlatmaya hazır mıyız, yanımızda... Son 20 yıldır olduğu gibi yine gençlerle beraber yapacaklarını vurgulayan Erdoğan'ın sandıkları patlatmaya hazır mıyız, yanımızda olmayan tüm genç kardeşlerimizi bu noktada harekete geçiriyor muyuz sorularına salondakiler evet cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı. Erdoğan, gelecek seçimlerin, Cumhuriyet'in 100. yılını layıkıyla idrak etme yanında Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün kesintiye uğramaması için de çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok nettir. Ülkemiz ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan, altılı masa denilen mucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü, vizyoner... Erdoğan, gelecek seçimlerin, Cumhuriyet'in 100. yılını layıkıyla idrak etme yanında Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün kesintiye uğramaması için de çok büyük önem taşıdığına işaret ederek,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 Türkiye'nin Covid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi krizleri başarıyla yöneten bir ülke olarak varlığını sürdüreceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin ya ortaya proje namına hiçbir şey koyamayan vizyonsuzlara mahkum olacağını ya da dünyanın gıttayla... Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin ya ortaya proje namına hiçbir şey koyamayan vizyonsuzlara mahkum olacağını ya da dünyanın gıttayla baktığı devasa projeleri hayata geçirmeye devam edeceğine işaret etti. Gelecek seçimlerde, Türkiye'yi terörle mücadeleden dış politikaya, Türk dünyasıyla tüm ilişkilerden Filistin ve Kıbrıs davasına kadar her alanda birbirine taban tabana zıt yol ayrımlarının beklediğine işaret eden Erdoğan, göreve geldiğimizde Türkiye'nin bir numaralı sorunu terördü. Şimdi terör kaldı mı? Cudi'yi çökerttik mi? Gabar'ı çökerttik mi? ki çökerttik mi? Bestler Deresi'ni çökerttik mi? Biz onların inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Ama birileri de Suriye'nin kuzeyine gidip, orada turistik seyahat yapacakmış. Onlar terörle böyle mücadele ediyor, biz ise inlerine girerek ediyoruz. Farkımız bu diye konuştu. Gençlerimize çok önemli görevler düşüyor. Erdoğan, Son bir haftada yaşananların bile, önündeki ve arkasındakilerle birlikte altılı masanın organik değil tamamen inorganik, yani naylon, tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu gösterdiğini söyleyerek şöyle devam etti. Her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitnenin, fesadın, Enkrikan'ın kol gezdiği bu garip birliktelikten ne ülkeye ne millete ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Şayet solukları yetip de o vakte kadar ayakta kalabilirlerse 2023 seçimleri, Eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyaset sahnesinden silinmesine de vesile olacaktır. Bunun için hepimize, özellikle de gençlerimize çok önemli görevler düşüyor. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak, sandıktan kimin çıkacağının kararını en çok da bu gençlerimiz verecek. Yani önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil bizatihi sizler açacaksınız diyen Erdoğan, gençlere şu sözlerle seslendi. Kullanacağınız oylarla Türkiye'nin gelecek 5 yılıyla birlikte aynı zamanda 25 yılına da damga vuracaksınız. AK Parti'nin, gençlerin partisi olduğunu sizler göstereceksiniz. Sizlerden bu hassasiyetle 2023 seçimlerine yaklaşmanızı bekliyorum. Gençler, rehavete kapılmak yok, korkmak, çekinmek yok, yorulup geriye düşmek yok. İnanacağız, çalışacağız, koşturacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde yine çok büyük bir zafere hep birlikte imza atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye diyerek tüm arkadaşlarınızı sandığa götürmeye var mıyız? Gençler, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa ediyor muyuz? Sizin eseriniz olacak 2053 Türkiye'sini inşa etmeye hazır mısınız? Bir sonraki nesil için 2071 Türkiye'sinin temellerini şimdiden atmaya var mıyız? sorularını, gençler evet diyerek yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı. Babasının 35 yaşındayken öğretmen olmak için yeniden üniversite okumaya başladığını ve KPSS'ye girdiğini ancak 40 yaş sınırı nedeniyle tercih yapamadığını söyleyen diş hekimliği öğrencisi Zeynep Yıldızbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu durumu anlatan bir mektup yazmasından 1,5 yıl sonra bu yaş sınırının kaldırıldığını anlattı. Babasının 7 yıldır öğretmenlik yaptığını dile getiren Yıldızbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyen dedesinin bunu görmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yıldızbaş'a Erdoğan, Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?'' diye sordu. Yıldızbaş'ın, Ayasofya'yı müze olarak gördüğünü söylemesi üzerine Erdoğan, parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi. Gençlik yıllarından bir anısını anlatan Erdoğan, Sultan Ahmet'te miting var. Atip, Necip Fazıl Kısakürek. Tam da böyle su terazisi var, onun önünden konuşuyor Ayasofya'ya karşı, işaret ediyor, ne ufuk var o insanlarda. Ayasofya bir gün açılacak diyor. Şu imanı görüyor musun? Ben de spikerim ve spiker olarak üstadı takdim ettik. Ayasofya açılacak diyen üstadın elhamdülillah o inancı, o imanını yaşamak ve açmak da AK Parti'ye nasip oldu şeklinde konuştu. Ne yazık ki Batı, sadece tahrik unsurlarını devreye soktu. Öğrenci Yıldızbaşı'nın 2022'ye ilişkin değerlendirmesini ve 2023'ten beklentilerini sorduğu Erdoğan, şu yanıtı verdi. 2022, gerçekten yatırımlarla yoğun bir yıl oldu. Bunların içerisinde az önce de ifade ettiğim gibi bir taraftan Karadeniz doğal gazı olayı öbür taraftan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş. Bu savaşta ne yazık ki batı, sadece tahrik unsurlarını devreye soktu, para bulucu olma gibi bir gayretin içerisinde olmadı. Para buluculuk noktasında da 2022'de bu rolü Türkiye olarak biz üstlendik ve Karadeniz tahıl koridorunu handolsun işlettik. Oradan özellikle tabii hedefimiz, öncelikle fakir ülkeler ama bu arada Avrupa %44 gibi tahıldan bir çekim yaptı, biz 16 gibi yaptık, %14 gibi Afrika ülkeleri yaptı. Tabii Sayın Putin diyor ki, biz bu işi şöyle yapalım: Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim. Milabeder, ücretsiz ben tahıl göndermeye varın. Biz de dedik ki, o gönderdiğiniz tahili devlerimizde una çevirelim. Biz de milabeder onları una çevirmek suretiyle Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler böylece garip gübre, fakir fukara Afrika ülkelerine gönderelim. Tabii şimdi işin daha yoğun bir tarafı gübre meselesi var. Yine onu da Rusya ile birlikte inşallah adımları atacağız. Hepsinden öte 2023'te bizim için önemli olan Karadeniz'deki doğal gaz olayı. İnşallah bu doğal gaz rezervini çıkarmak suretiyle bu adımı attığımız anda Türkiye'de inşallah çok farklı bir veçliğe bulaşmış olacak. Tabii bu arada 2022'de biliyorsunuz bir de Trakya'da yer altı doğal gaz depolamanın geçenlerde adımlarını attık. Ulaştırmada çok büyük adımlar atıldı. Durmak yok, yola devam. Erdoğan, gençlerle bir araya geldiğinde motive olduğunu belirterek, motivasyon sağlamak için herkese gençlerle sohbeti tavsiye etti. Bir gencin, Hizemra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin mecliste yapılan oylamada CHP'nin hayır oyu vermesinin nedenini sorması üzerine Erdoğan, bu sual çok çok anlamlı. Bizi izleyen tüm milletime hem Cemre'nin ağzıyla konuşuyorum, oh. hem kendi adıma konuşuyorum. O da şudur, bu, CHP'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe, nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir yanıtını verdi PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantısı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu CHP onunla beraber böylece hareket etmiştir hiçbir yere kaçamaz ama benim CHP'ye oy veren kardeşlerimin artık bunu anlaması lazım artık bu konuda daha duyarlı davranması lazım, daha ne olacaktı bir teröriste sarmaş dolaş dağlarda, şurada burada gezip dolaşanlar daha kendilerini neyle ifade edecekler? Ben inanıyorum ki benim milletim bu terör örgütüne karşıdır, teröristlere karşıdır. Biz bu kadar teröre kurban verdik, dolayısıyla hala mı bunlar bir şeyleri izah etmenin yoluna gidecekler? Benim milletim Allah'ın izniyle terörle mücadelede devletinin yanında yer alacaktır ve bunlara da gereken cevabı inşallah seçimlerde verecektir. İşte İYİ Parti'den 20 kişi, onlar bizimle beraber hareket ettiler ve AK Parti bu noktada Cumhur İttifakı olarak kararlı davrandı. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi. Dünya Kupası final maçına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, maçtan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Arjantin'in iyi oynayarak kazandığını ve bu yüzden üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti. Erdoğan, penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız bak ve geleceği tehdit ediyor. Yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza değerlendirmesinde bulundu. Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek şöyle devam etti. Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Sudi Arabi. Ronaldo'yu harcadılar.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 Türkiye sıçramasını devam ettirecek. Gelecek yüzyılda dünyayı bekleyen kısa vadeli ya da uzun vadeli olmak üzere iki büyük sorun sizce nedir? Türkiye bu sorunlardan nasıl etkilenir? Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Sorusu üzerine Erdoğan, 2023'te ileri teknolojinin tavan yaptığı bir döneme girileceğini, özellikle yazılımın ön plana çıkacağını, yazılım teknolojisinde başarı kaydedenlerin ciddi manada prim yapacağını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Mali noktada da öyle, dünyaya koyacakları ağırlıkta da öyle. Bütün bunlarla beraber en yoğun alanlardan bir tanesi malum uzay teknolojisi. Uzay teknolojisinde ciddi manada gelişmeler var. Savunma sanayisinde ciddi manada gelişmeler var. Bakın Türkiye savunma sanayisinde şöyle bir atak yaptı ve bu atakla birlikte bütün dikkatler Türkiye'nin üzerine çevrildi. Buna tüm Batı dahi, Amerika dahi, hepsi. Hatta bizdeki bu teknolojiyi alma gayretleri var. Hep beraber bu işi başaracağız ve inşallah Türkiye bu sıçramasını da devam ettirecek. Erdoğan, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli projeleri destekleyen bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı. Sağlık teknolojileri olarak mı bakacağız yoksa ilaç sanayisi olarak mı bakacağız? Burada ilaç sanayi olarak değerlendirmemizi yaparsak çok daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü ilaç sanayisinde bu son dönemde bizde de sıkıntı var.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 İlgili arkadaşlara ne gerekiyorsa yapacağız dedik. 900'e yakın ilaç eksikliği maalesef vardı. Şimdi onları da süratle gidermeye başladık. Bir genç, Erdoğan'a yıllardır çok not tutuyorsunuz. Yanınızda, her detayı teker teker not alan insanlar var. Yanınızda her şeyi hatırlatabilecek insanlar olmasına rağmen neden hala özenle, titizlikle not tutuyorsunuz, diye sordu. Not tutmanın kazandırdığı bazı faydalar olduğunu ifade eden Erdoğan, Özellikle diplomaside diyelim ki herhangi devlet başkanıyla görüşürken orada gerekli olan bazı notları onlar anlatırken almış oluyorum. Ama bunun yanında, yanındaki özel kalemim veya dışişleri bakanın onlar ağırlıklı notları alıyorlar diye konuştu. Programdan sonra sanatçı Canan Anderson konser verdi. Anderson'un konserinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sahne aldı. Topluluğun solisti Fikrim'in İnce Gül'ü şarkısını seslendirdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mikrofonu uzattı. Şarkının nakarat kısmına eşlik eden Erdoğan'ı salondaki gençler coşkunu şekilde alkışladı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kan donduran olan. Baba, 17 ve 12 yaşındaki kızlarını öldürdü. Polislerde konuşulan bomba imanoğlu iddiası. <gülüyor> Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saat bu ekranlarda izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz efendim. Maça damgasına vuran pozisyon geldi. Tüm stadyum dondu kaldı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Galatasaray İstanbulspor Spor maça damga vuran pozisyon geldi. 96.3'te tüm stadyum dondu kaldı. Son dakika haberine Süper, Süper Lig'in 15 haftasında Galatasaray İstanbul spor konuk etti. Nef Satyumar Sainez yeni spor konuk oynanan müsabakada kazanan taraf 2-1'lik skorlar Galatasaray oldu. sarı kırmızılar bu sonucun ardından liderlik koltuğuna otururken 93'te yaşanan pozisyon Galatasaray taraftarlarının yüreğini ağzına getirdi. İşte detaylar. Spor, Spor, Galatasaray. Son dakika, Galatasaray İstanbul Spor maçına damga vuran pozisyon. 93 tüm stadyum dondu kaldı. Son dakika, Galatasaray İstanbul Spor maçına damga vuran pozisyon. 93 tetun stadyum dondu kaldı. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbul Spor konuk etti. Nef Stadyumu Ali Sami Yen spor kompleksinde oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılılar bu sonucun ardından liderlik koltuğuna otururken, 93'te yaşanan pozisyon Galatasaraylı taraftarların yüreğini ağzına getirdi. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Galatasaray-İstanbul Sporu ağırladı. Sarı Kırmızılılar, Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmadan 2 birlik galibiyetle ayrıldı ve Spor Toto Süper Lig'de 6762 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, müsabakanın 93 dakikasında yaşanan pozisyon sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu. Ceza sahası içinde karşı karşıya. Maçın son anlarında beraberlik golü için Galatasaray kalesine yüklenen İstanbulspor'da Emir Gültekin Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci kurtardı. Sağ köşeye vuruşunu yapan Gültekin'in şutu, kaleci Okan Kocuk'un ayağına çarparak dışarı gitti. Emir Gültekin kaçırdığı golün ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Taraftarları korkuttu. Bu pozisyonda Galatasaraylı taraftarlar büyük endişe yaşarken, topun dışarı çıkmasıyla birlikte sarı kırmızılı futbol severler rahatladı. İşte o anlar. Görüntüler ve ınsportstan alınmıştır. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Görüntüler ve ınsportstan Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Fransızların veseli yılan kendilerini sokmaya başladı. Dünyanın gündemine oturan olay yaşandı değerli izleyenler. Son dakika haberini göre. Bakana kadar Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama geldi. Fransızların beseli yılan kendilerini sokmaya başladı demiş. Son dakika haberine göre terör örgütü yanlıları Fransa'nın başkenti Paris ortalığı karıştırdı. Millet Savunma Bakanı Hulusi Akar Fransızların beseli yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü gör, görmelidir. Hiç kimse bizden sını, sınırımızın dibinde yuvarlanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. Türk Sağlık Kuvvetli ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır dipt. Haber, haber, güncel, son dakika, Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Son dakika, Bakan Akar'dan Fransa'daki olaylarla ilgili açıklama. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Son dakika haberi. Terör örgütü yanlıları Fransa'nın başkenti Paris'te ortalığı karıştırdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği,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 alacaktır dedi. Son dakika, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Akar Beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile İkinci Ordu Taktik Komuta yerinde inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başarılı harekatlarıyla Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu parçaladığını belirtti. akar hala bu tehlike var mı? Var. Böyle bir amaç var mı? Var. Buna karşı da mücadelemizi sürdürecek, yapılması gereken ne varsa yapacağız. Hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına müsamaha göstermemizi beklemesin. Türk Silahlı Kuvvetleri... Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbiri bugüne kadar almıştır, alacaktır diye konuştu. Sokaklar savaş alanına döndü, bu Fransa'daki PKK. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğunu aktaran Akar, tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurguladı. Suriyeli aşiretler PKK'yı teröristlere tepki gösterdiler. Suriye'nin doğusundaki Deirizor'da terör örgütü PKK-YPB üyelerinin tecavüz ettikleri iki kadını öldürmesinin ardından bölgedeki aşiret temsilcilerinin tepki gösterdiği olaya da değinen Akar, şunları söyledi. Müttefiklerimiz, diğer bazı devletler çeşitli gerekçelerle terör örgütü PKK-YPB ile iş birliğini sürdürüyorlar. Suriyeli aşiretler bir araya gelerek, gücü ancak zavallı ve korumasız kadınlara yeten pkk teröristlere tepki gösterdiler ve bölgeyi terk etmelerini istediler. Bu lanet terör örgütüne destek verenleri, yardım edenleri açık ve net olarak ısrarla uyardık. Bunların hepsinin ve daha fazlasının olabileceğini hep söyledik. Bu alçaklarla, teröristlerle işbirliği yapılır mı? Bir teröristle başka bir teröristin üzerine gidilir mi? Bu konudaki temaslarımızı sürdürüyor, müttefiklerimize yanlışlarını söylüyoruz. Bu tavırlarından pişman olacaklarını değerlendiriyoruz. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Terör örgütü yanlılarının Fransa'nın başkenti Paris'teki saldırılarına da değinen Akar, teröristlere yardım etmenin, destek vermenin ne kadar sıkıntılı olduğunu gördüler. Bunun bir benzeri buradan çok uzakta oldu. Nerede oldu? Paris'te oldu. Fransızların beslediği yılan kendilerini sokmaya başladı. Herkes artık bu terör örgütünün gerçek yüzünü görmelidir dedi. Azerbaycan aleyhindeki açıklamalara tepki. Bakan Akar, bazı ülkelerin Azerbaycan aleyhindeki söylemlerine ilişkin de Azerbaycan-Ermenistan meselesinde her zaman olduğu gibi yine objektif ve tarafsız olmaktan çok uzak açıklamalar yapılıyor. Oysa 30 yıla yakın süren Karabağ meselesinin çözümü noktasında ne ülkeler ne de çözüm misyonuyla hareket eden uluslararası kuruluşların sesini duymamıştık. Bu nedenle şimdi olur olmaz görüşlerini ifade edenlere soruyoruz. Bugüne kadar aklınız neredeydi ifadeleriyle tepkisini dile getirdi Hakar sözlerinin sonunda şehitlere, rahmet gazilere şifa dileklerini ileterek, zorlu arazi ve hava koşullarında görevlerinin başındaki Mehmetçi'ye başarı dileklerinde bulundu. Yurt içi ve sınır ötesinde karada, denizde ve havada tüm faaliyetlerde gösterdikleri başarılarından dolayı Mehmetçi'yi kutlayan Akar, yeni yılda kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız görevler diledi. İlle Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kan donduran olay. Baba. 17 ve 12 yaşındaki kızlarını öldürdü. 42 ilde yapılan dev seçim anketi yayınlandı. Aradaki fark 40.000 TL'ye ev sahibi oldu. Yaptıklarını tek tek anlattı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Ana Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Aktörler isteye göre çevrilmedi. Sahne sahnede Ay'a benzer dans yaptılar. İşte o anlar değerli izleyenler. Mustafa Sandal'ın isteğine göre görülmediği merakçılardan Ay'a benzer dans geldi. İYİ Parti genel başkanı merakçılar. Ankara'da büyük kadın buluşmasında sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal ile birlikte Ay'a benzer şarkısı eşliğinde dans etti. O anlar da sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları. Haber, haber, güncel. Mustafa Sandal'ın isteğini geri çevirmedi. Meral Akşener'den Ay'a benzer dansı. Mustafa Sandal'ın isteğini geri çevirmedi. Meral Akşener'den Ay'a benzer dansı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Büyük Kadın Buluşması'nda sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal ile birlikte Ay'a benzer şarkısı eşliğinde dans etti. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Partisinin Kadın Yükselecek Türkiye Güçlenecek sloganıyla Ankara Spor Salonunda düzenlediği Büyük Kadın Buluşmasına katıldı. Etkinlikte ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı. Akşener yükselen sloganları karşılıksız bırakmadı, elbette Meral olacak. Ay'a benzer dansını yaptılar. Meral Akşener, kısa bir konser veren Mustafa Sandal'ı tebrik etti. Bir hayalim var diyen Mustafa Sandal, Akşener'den Ay'a benzer dansını yapmasını istedi. İsteği geri çevirmeyen Akşener, Mustafa Sandal'la birlikte dans etti. Mustafa Sandal, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, seni Meral Akşener'e aya benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kan donduran olay. Baba, 17 ve 12 yaşındaki kızlarını öldürdü. Koronavirüste korkutan tablo. Fark giderek artıyor. Meteoroloji uyardı. Harit... Meteoroloji uyardı. Harita yayınlandı. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte burada izledik ve bir saatimizde doldu ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha mutlu bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle Yakcanlı Adres Hocakal'ın daha fazla haber okumak istiyorsanız, Web sitemiz olan tarihhaber.com'u ziyaret etmenizi önemlidir. İsteriz efendim Sevize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye ile uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.